Son iki gündür piyasalarda inanılmaz güzel bir rally dönemine girdik. Türk borsasından bahsetmiyorum. Türk borsasının başka dertleri var. Ben Amerikan borsasından bahsediyorum. Neden? Çünkü FED başkanı Powell'un açıklamalarını piyasalar güvercince buldu. Şahinci açıklamalarına da biraz açıkası kulak tıkadı. Öyle gözüküyor. Şöyle düşünüyor piyasa. Powell ki disinflation var. Yani enflasyon düşme periyoduna girdik. E bundan dolayı FED'in artık en kötüyi geride bıraktı. inanılıyor. Bu inancın doğruluğu yanlışlığı ayrıca tartışılabilir ama piyasa bunu değerlendirdi ve coştu. Ta kadar, dünkü Amazon, Google ve Apple bilançoları gelene kadar. Şimdi bugün ben ne yapacağım? Bu üç bilanço üzerinden gideceğiz çünkü bunlar piyasayı dün kapanış sonrasında acayip geriye doğru sürüklediler. Beklediğimden de biraz daha kötü geldiler işin doğrusu. O yüzden onun üzerinden bir gideceğiz. Onlar neden piyasayı bu kadar etkiliyor? Onu tartışacağız. Sonra da piyasayla ilgili önümüzdeki günlere yönelik beklentilerimi, biraz karışık beklentilerimi anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Önce Amazon'la başlayalım. Neden Amazon'la? Çünkü bence bu üç şirket arasında en sorunlusu Amazon. Ciro'ya bakalım önce. Ciro'ya baktığımızda Amazon Ciro'sunu iki ayrı kalemde raporluyor. Ürün satışları yani Amazon.com üzerinden gerçekleşen e-ticaret bir de hizmet satışları. Hizmet satışları deyince de en temel buradaki hizmet bulut hizmetleri. Amazon e-ticaret tarafında küçülmüş 2021'e göre. 71 milyardan 70 milyara düşmüş o. 2021-2022 yıla yıl kıyaslamasında çok az bir büyüme var. Yani büyüme yok diyebiliriz. Buna karşın hizmet satışlarında büyüme var. 65 milyardan 78 milyara doğru tırmanmış. Yıla yılda da 228'den 271'e. Amazon'un çok önem verdiği bir kalem bu. Niye? Çünkü burada karlılık var. E-ticarette artık kar etmek hakikaten çok zor hale geldi. Süper masraflı operasyonlar bunlar. Öte yandan hizmetler tarafında bu bulut hizmetlerde kar etmek mümkün. Fakat maalesef faaliyet giderlerinin yükselme daha hızlı gerçekleşiyor. Mesela baktığımızda 2021 yılındaki faaliyet gideri 444 milyar dolar bu sene 501 milyar doları bulmuş. Yine aynı şekilde çeyreğe de 133'ten 146'ya tırmanma var. Yani böyle baktığımızda maalesef Amazon'un giderleri cirosuna hızlı tırmanıyor. Ama Amazon'un gelir tablosunda başındaki esas büyükler Rivian. Biliyorsunuz Rivian bir elektrikli araç üreticisi. Amazon ona ortak olmuş durumda. Ve Rivian'ın ettiği zararlar Amazon'un bilançosuna aynen yansıyor. Şurada gördüğünüz Other Income Expense yani diğer gider zarar bölümünde son çeyrekte Rivian'dan gelen zarar 3,5 milyar dolar civarında. Yıllık olarak ise 16 milyar dolar civarında. Bu Amazon'un diğer faaliyet dışı zararları ile birleşince ki burada en büyük kalem faizler 18 milyar dolar civarında Amazon'un esas faaliyet dışında para kaybettiğini gösteriyor. Esas faaliyetlerde Amazon'da aslında kar var. Fakat bu esas faaliyet dışındaki kalemlerden gelen masrafları düştüğümüz zaman Amazon eksi 2.7 milyar dolar zar etmiş gözüküyor 2022'de. Ben Rivian'ın iflas etme ihtimali olduğunu düşünenlerdenim. burada biliyorum. takipçiler arasında çok Rivian hayranı var ve ben de hakikaten kamyonu çok beğeniyorum. Ve hani ikisi ölüme çıksaydı Tesla Cybertruck'ı alırdım, Rivian'ı mı alırdım? Rivian ben muhtemel Rivian tercih eder, koş bir araç. Ama hoş olması yetmez, ölçeklenemedi henüz bu şirketler ve resmi Sesyona ölçeklenmeden giriyor olmak ölümcül bir sorun otomobil şirketlerinde. Burada Rivian'ın başının dertte olduğunu düşünüyor ve Amazon'u da peşinden sürüklüyor. Öte yandan Amazon'un başındaki esas dert nakit akışında. Amazon bu bulut hizmetleri geliştirmek için yatırım yapıyor, Rivian için yatırım yapıyor ve bunlar çok nakit yiyorlar. Ve baktığımızda mesela son çeyrekte Amazon 11.569 milyar dolar parayı yakmış. Ondan önceki çeyrekte 20 milyar dolara yakın. Ondan önceki çeyrekte yani ikinci çeyrekte 23 milyar dolar. Ondan önceki çeyrekte 18 milyar dolar ve 2021'in son çeyreğine 9 milyar dolar para yakmış. Yani bu yılın toplamına baktığımızda 30, 50, 70 milyar dolar parayı yakmış. Amazon bu hiç iyi değil. Özellikle resesyon dönemine girerken, faizler atarken sürekli yeni finansman ihtiyacı yaratması bir şirketin pek iyi haber değil. Ve Amazon taze genç bir şirket değil. Yani bir olsa normal ama Amazon hala bir startup gibi para yakmaya devam ediyor. İşte ben ondan dolayı Amazon'a uzak durmak gerektiğini düşünüyorum. Neden? Özetleyelim. Amazon çok para yakıyor, nakit açığı var, başında revenue gibi bir sorunu var, başında kar etmenin artık imkansıza yakın hale geldiği e-ticaret işi var. Esas büyütmeye çalıştığı tek konu bulut hizmetler ve... Orada da bana sorarsanız hem Google'dan hem Microsoft'tan çok ciddi rekabet geliyor. Amazon önümüzdeki dönemin en parlak şirketi değildir diyebilirim. Artı bu çeyreğin sonuçları da hayal kırıcı olduğu için Amazon'un hisse senedi epey aşağı doğru gitti kapanış sonrasında. Şimdi sırada Google var. Daha sonra da esas turpum büyüğü Apple'a bakacağız. Çünkü piyasalara en çok etkileyen şey tabii ki dev Apple. Daha önce bahsetmiştim. S&P 500 endeksinin %6'sını, Nasdaq 100'ün %12'sini tek başa oluşturuyor Apple. Onu sona bıraktım. Google'un açıkladığı rakamlar aslında hiç de fena değil. Biraz beklentinin altında kalmakla beraber. Yıla yıl baktığımızda Google cirosunu 257 milyar dolardan 282 milyar dolara çıkartmış. Çeyreğe çeyrek baktığımızda büyümenin yavaşladığını görüyoruz. 75 milyardan 76 milyara. Piyasa bunu pek sevmedi çünkü burada geçen sene aynı çeyreğe göre sadece %1'lik bir büyüme var. Oysa yıllıkta %10'du. Bu da resesyonun gittikçe sertleştiğini gösteriyor ve geleceğe yönelik de biraz endişe yaratıyor. Burada tabi Google raporlamasında akıllıca bir iş yapmış eğer diyor kur farkları yemeseydik çünkü Amerikan doları çok yükseldiği için Google özellikle Amerika dışı ülkelerdeki satışlarından elbette ciro kaybediyor o zaman %7 büyümüş olacaktık diyor çeyrekte yılda ise %14 büyümüş olacaktık diyor e burada rakamlar biraz daha iyi olurdu tabii diyor ama piyasaları açıkçası çok tatmetmedi piyasalar daha hızlı büyüme bekliyorlar Google gayet de karlı bir şirket olmaya devam ediyor baktığımızda esas faaliyet karlarında son çeyrekte %24'lük büyüme var geçen sene aynı göre yıllıkta, geçen yıla göre %26'lık büyüme var. Burada Google tarafında sadece diğer faaliyetlerdeki giderlerde bir miktar artış var. 2021 yılında diğer faaliyetlerden kar ederken bu yıl eksi son çeyrekte yıl toplamında da geçen sene 12 milyar dolar kar varken faaliyet dışı operasyonlarda bu sene 3 milyar 514 zarar var. Ama baktığımızda sonuçta Google süper karlı bir şirket. Bu esas faaliyet dışı karlardaki değişimden dolayı çeyrek karı 20 milyardan 13 milyara inmiş durumda. Yıllık bazda da 76 milyardan 59 milyara inmiş durumda ama hala çok karlı bir şirket var karşımızda. Google'un temel gelir kalemlerine baktığımızda işler biraz daha enteresan hale geliyor. Google arama motorundan gelirlerinde azalma var. Google'un YouTube reklamlarından gelirinde azalma var. Google Network gelirinden azalma var. Yani orada toplam Google'un reklam gelirlerini öyle diyelim, bu üç kalemin toplamında 61 milyardan 59 milyara inmiş ciro. E bu biraz da doğal açıkası. Resesyona girdik, herkes daha az reklam veriyor. Tabii şu YouTube reklam geliri azalması benim için kötü bir şey. Zaten bize de yansıyor bu. Çünkü YouTube reklamlarından para kazanıyoruz. Orada bir düşüş. Ben de yaşıyorum. Öte yandan Google'da biliyorsunuz aynı Amazon gibi bulut hizmetleri veriyor ve 5.5 milyardan 7.3 milyara çıkarmış. Gayet iyi bir cüro artışı var. Other Bets dediğimizde Google'un yapay zeka vesaire girişimleri var. Onlar zaten küçük bir rakam ama toplamda Google'un rakamları bence hiç de fena değil. Tıpkı Amazon'da yaptığımız gibi Google'da da nakit akışına bir bakmamız lazım ve bence Google'un nakit akışı çok çok kuvvetli. Bakıyoruz neler olmuş. Esas faaliyetlerden bu yıl 91 milyar nakit üretmiş ve bir yandan da yatırımlar, sabit kıymet alımlar, 20 milyar dolar para harcamış. Yani neredeyse 70 milyar dolar buradan fazla nakit üretmiş. Bu nakiti nasıl harcamış derseniz orası da güzel. Baktığınızda bunun bir bölümünü hisse senedi opsiyon olarak insanlara dağıtmış çalışanlarına. İşte bu tip şirketlerde özellikle üst yöneticiler hisse senedi fiyatından prim alıyorlar. Veya şirketin genel performansından orada 9 milyar 300 milyon öyle dağıtmış. Ve hisse senedi geri almış. 60 milyar dolar hisse senedi geri almış. Yani bu da tabii enteresan bir mesele. Tıpkı Apple gibi da kendi hisselerini geri alıyor fiyat düştükçe. Bu hem hisse senedinin fiyatını belli bir yerde tutuyor. Hem de şirketin piyasaya daha az ekspoze olmasını sağlamış oluyor. Ve bir yandan da ciddi bir de borç ödemiş. 54 milyar dolara yakın. Bona ihracı yapmış. 52 milyar dolarlık yeni bona ihracı. Bu borç almak demek ama oradan gelen para da eski borçlar ödemiş aslında 54 milyar. Buradan 69 milyar dolar toplamda parayı yemiş. Ama bunun büyük bölümü hatırlayalım. Çalışanlarına tazminat o iyi bir şey çalışanlar motive. Ve daha da iyisi büyük bölümü aslında hisse alımına gitmiş. Yani şirket gayet güçlü pozitif nakit akışına sahip. Bundan hisse senedi almayı tercih ediyor. O tercih artık saygı duyarsınız duymazsınız ayrı. Ama Google'ın tercihi o yönde. Şimdi gelelim turpu büyüğüne Apple'a hem S&P 500'ün hem de Nasdaq'ın bu iki büyük endeksin çok ciddi bir bölümünü oluşturuyor Apple. O yüzden piyasanın en çok önem verdiği bilanço. Ve Apple'dan gelen haberler maalesef iyi değil. 2016 yılından beri ilk kez küçülmüş Apple. Baktığımızda 2021'de 104 milyar dolar ürün satışlarından ciro elde ederken bu yıl aynı çeyrekte 96'ya inmiş bu. Hizmetler tarafında bir büyüme var ama bu toplam ciro'nun 123 milyardan 117 milyara düşmesini engellememiş. Toplam brüt kârda da 54 milyardan 50 milyara doğru gerilemiş Apple. Net karlılıkta çeyreğe çeyrek baktığımızda 34.6 milyar dolardan 30 milyar dolara bir gerileme var. Tabi şimdi bunlar muazzam rakamlar. Bunlar çeyrek karlıdır. Yanlış anlamayın. Yani bir ay işte 90 günden oluşuyor. 3 aydan aşağı yukarı ay başına o milyar dolar para kazanıyor. O milyarı 30'a bölerseniz de yanılmıyorsam günlük olarak net kazandığı para 300 milyon doların üzerine net kar elde ediyor. Onu saatlere falan bölün. sadece derece bozucu ama yani piyasa bundan pek hoşlanmadı. Dedi ki Apple hem da hem kârda lıkta hedeflerin gerisinde kaldı. Kategoriler bazında baktığımızda da Apple'da iPhone satışları 71 milyardan 65 milyara düşmüş. Mac satışları 10 milyar 852'den 7 milyar 735'e düşmüş. iPad'de bir tırmanma var. Neden bilmiyor. Her yeni iPad modellerinden dolayı giyilebilirler, ev aksesuarları vesaire oralarda yani saat buradaki en büyük ürün tabii yine düşüş var. Hizmetler tarafında belli bir artış varsa onu telafi etmiyor. Bu arada şöyle küçük bir detayla belirtmekte fayda var. Apple'ın yılı farklı. Apple için bu son raporlama yani bizim normalde son çeyreklediğimiz raporlama yeni yılın ilk çeyreği. Onların raporlama periyodu bundan dolayı farklı. Bu nedenle bu raporlamada yılı vermiyorlar, çeyreği veriyorlar. Çünkü onların yılı yeni başlamış durumda. Apple'ın nakitine bakmaya gerek yok. Bol nakiti olan bir şirket her zaman ve süper kârlı bir şirket fakat beklentinin altına düşmüş durumda. O da borsa onu da sert cezalandırdı. %4'ün üzerinde düşüş var kapanış sonrası pazarda. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Aslında elimizde şöyle bir vaziyet var. FED diyor ki o kadar sert gitmeyeceğim artık. Çok duymuşacağım demiyor. Yani Powell'ın açıklamasını dikkatle incelerseniz şunu söylüyor. Enflasyon düşme eğilimine gittiğini görüyoruz. Ama biz faizleri yükseltmeye devam etmemiz gerekebilir birkaç kez daha. Ve faizleri bu yüksek seviyelerde biraz daha tutmamız gerekebilir. Ama galiba kötüyü geride bıraktık diyor. Söylediği şey aslında bu. Borsa bunu çok pozitif okumak istedi ayrı. Bilançolar bize ne diyor? Bu bilançolara baktığımızda bilançolar diyor ki resesyonu biz hissediyoruz. Yani Apple'ın getirdiği aslında bizim sorunumuz daha ziyade Çin'deki tedarik zincirinden kaynaklanıyor meselesini eğer kabul ederseniz durum çok kötü olmayabilir. Ama onun dışında da Apple'da da Google'da da Amazon'da da dün onun dışında Ford açıklandı Qualcomm açıklandı Qualcomm biliyorsunuz Apple'ın en büyük üreticilerinden hepsinde gerileme var. Yani resesyon artık hissediliyor. Şimdi Wall Street'in ve genel olarak bütün yatırımcıların bakacağı şey şu olacak önümüzdeki dönem için. Resesyon ne kadar şiddetlenecek ve FED buna göre nasıl davranacak? Şimdi burada önümüzde şöyle enteresan bir durum var. Bugün muhtemelen borsa geriye gider bu kötü bilançolardan dolayı. Dünkü aldığımız karların bir bölümünü geri bırakacağız. İnşallah çok negatife gitmeyiz. Fakat baktığımızda borsa şu konuda karar vermeye çalışıyor. Resesyon ne kadar kötüleşecek? FED buna ne zaman olumlu tepki verip, parasal gevşeme yaratacak. Önümüzdeki dönemde işte hep bunları konuşacağız. Eğer FED'den bir gevşeme gelmezse muhtemelen 2022 ilk çeyrek raporları daha olumsuz gelecektir. Çünkü resesyon daha sert hissedecek. Neden? Faizler yüksek. Faiz yüksek olunca işte otomobil gibi, ev gibi büyük kalemlerde alımlar azalıyor. Maaş artışları Amerika'da durmuş durumda. Buna karşın enflasyon hala yüksek. Bu da neyi gösteriyor bize insanın alım gücünün kırıldığını bu da tüketim rakamlarına yansıyacaktır. E bütün bunlar reklam gelirlerini azaltıyor yani eğer fed bir gevşemeyi yakın zamanda duyurmazsa ki Mart'taki açıklamasında böyle bir şey bekleyebiliriz. Bu durumda resesyonun sertleşeceğini ve şirket plançolunun daha bozulacağını değerlendirecek piyasalar ve daha da sert düşüşe doğru geçiyor olacağız. Bugün ne yapar, yarın ne yapar piyasa konusu işte bu çelişkiye bağlı. Piyasalar şunu da düşünebilirler. Ya galiba Fed erken gevşecek. Evet gelirler kötü ama Fed'in gevşemesi ihtimali daha yüksek. Alıma devam edelim de diyebilirler. Valla bunu bilmek için münecim olmak lazım. Ben ne yazık ki değilim. Bunu bilmekle zorlanıyorum. Şahsi stratejim ne olacak? Ben bir nakiti kenara ayırdığımı söylemiştim bir önceki videomda. O nakitimle eğer bugün düşüşler gelirse alımlar yapmayı düşünüyorum. Dün satış birazcık yaptım. Dün çünkü borsa çok hızlı yükseldi. Oradan da biraz nakitim var. Düşüş olursa biraz alım yaparım. Çünkü bence kötüyü geride bıraktık. Bu kötüyü geride bıraktığımız şey enflasyon ve bundan dolayı FED elinde sonunda gevşeyecek. Resesyonun ihtimalin artıyor olması FED'in gevşeme ihtimalini artırıyor. Ama bu benim orta uzun vadeli oyunum. Kısa vadede ne olacağını Beraber izliyor olacağız. Bu arada küçük bir duyuru yakın zamanda şirket plançolarına detaylı dalışlar yaptığımız... Perşembe günü seansları başlatmak istiyorum. Oraya sadece üyeler katılabilecek. Üyelik koşulları, katılma vesaire gelecek hafta netleştireceğiz. Orada şirket olan detaylı gireceğiz. Kalem kalem inceleyeceğiz. Sırf plançoya değil. Şirketin yaptığı iş, ürünler, hizmetler hepsini detaylı değerlendirip gelecekle ilgili öngörülerde daha detaylı şekilde üyelerimizle bulunmaya çalışacağız. Yakın zamanda bunu duyurusu da geliyor. Sorularınız ve yorumlarınız varsa mutlaka bekliyorum her zaman olduğu gibi. Bir de bir like çok iyi olur. Kanalı biraz kuvvetlendirelim. Eğer henüz yapmamışsanız bir orada bir çan var ya bir tıklayın ki abone olun. Böylece YouTube'un algoritmasına yenilmeyelim. Sizle karşılaşalım ve unutmayın reklam gelirlerinde düşme var. Biraz destek iyi olur. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.